Vay omk. Oo burası Ajarcent Ha. Aa. Senin güvenliği güzel olduğu için garaj kapısı genelde açık oluyor. Biz de garaj kapısını girerken kullanıyoruz. Buradan direkt şuradaki bahçeye bağlanıyor. Buradan böyle bir geçiş keyifli oluyor. Hem misafirlerimiz falan geldiğinde aşağı oturuyorlar, takılıyorlar falan filan. Ve garajımızda da tabii ki medahi, medahi iftar mıydı? Dur unuttum. Sen de mi unuttun? <gülüyor> Allah unuttum. Göz medahi iftiharı. Öyle miydi Yanında... lan? Medahi iftiharı. Öyle değil miydi? Medahi. Medarı. Değil, medarı. değil mi? Medarı mı? Medarı iftiharı mı? <gülüyor> Öyle Meda. değil mi? Dur. Dur bir de yazar çimle. Şarı iftari. Medari iftari. İşte iftari. <gülüyor> i̇şte ya, iftari. Doğru söyledim ama. Tamam doğru. Doğru değil Medari iftari. <gülüyor> Aynen. Razer motorumuz yer alıyor. Onlar da çok tatlılardır. Ben bu i8'i sevemedim ya. La, Lamborghini içerisinde Peki bu evi neden tuttum? Çünkü evet. bir ekip evi oluşturmak istiyordum Hatta başında bir ekip oluşturmak istiyordum Bu ekibin birbirine karşı hiçbir çıkar olmadan Birbiriyle hareket edip birlikte güzel projeler yapmalarını istiyordum O yüzden de böyle bir eve başvurdum Bu ev ne için var? Bu ev herkes birlikte toplansın, eğlensin Ve birbirini seven bir ekibi var etsin diye var Merhaba hoş geldiniz BBC, TLC, TV8, Acun abi, Survivor <gülüyor> Evet eve girdiğimizde bizi böyle bir köşe karşılıyor. Evin anlam ve önemini belirten burada bir ışığımız var, bu ışık şöyle çalışıyor. Böyle bir ışığımız var, evin bir önünde benim için çok anlamlı bir heykel var. Halil Söyletmez ve Rıdvan abinin evlat edinlikleri Turgut Karaköy. Ben de sonra oraya ne yazdırdım biliyor musunuz? Zink. Burada sanatını icra ederken Başından dökülen ayran nedeniyle 4 parçaya bölünmüş cesaret, aşk, keder ve yoğurt Ve şu beyaz alanlarda onun mutlulukları Böyle bir heykel Turgut'un anısını yaşatıyor burada Boyu boyuna <gülüyor> <uyuyuna>. <gülüyor> Buradan devam etti Bizde burada ayakkabı dolabımız var Ben ayakkabılarımı çok severim o yüzden farklı farklı çeşit çeşit ayakkabılarım var burada. Bazıları aşağı katla falan filan. Ben size detaylı bir gün gösterdim. En sevdiğim burada hangisi derseniz hepsini seviyorum. Bebekleri seçemem onları. Burada çok güzel çıkıyor. Orada Çünkü var ya milyon, milyon yatıyor ya. Alan yarattık. Burası böyle bir U koltuk. <gülüyor> ses sistemleri falan filan. Koltuk, filan koltuk filan güzelmiş lan. Yerini. Dur bakayım. Bir takılmalık alan yarattık. Ben Burası bu koltuğu görmüştüm u u ya. Ses sistemleri falanları falan falanları filan. Ses sistemli abi koltuk. koltuk. Bluetooth'ta bağlanıyorsun. Şuralarda hoparlörler var. BAM BAM BAM yani. Çok güzel bir U koltuk Ama var Ama bana saçma geldi mesela. Koltuğun hoparlör hoparlörlüsünü, hoparlörlüsünü almak saçma geldi. Çünkü koltuğun içindeki hoparlör ne kadar iyi olabilir. Onun yerine ses sistemi düzersin. Anladın mı Sinco? Koltuğu ayrı alırsın. Koltuktaki kaliteyi Doğru. arttırırsın yani. Bir de çok pahalı bir Şurada satıyorlar. da bir olayımız var. Tabii. Burası normalde şu anda açık oluyor. Ben ne zaman senin var? Abi. abi benim evet. malikaneyi şu anda değil. Bulamıyoruz evet. ki ama ev yok ya. Televizyonumuzu kurduktan sonra muhteşem bir keyif. Tabii akşamlar daha çok gözüküyor. Oooo. Abi yaşaması. bak bence bu olay da kötü. Ben projeksiyonu ne Projeksiyon ediyorum Projeksiyon olayını ben hiç şey yapamadım ya. Onun yerine televizyon bana çok daha şey geliyor, okey geliyor. Evet, evet Furkan Elite 84, hoş kendilerimize. Emre Kualiti 6. ayın olsun, çok teşekkür ederim, çok sağol. Eee, donetlere bakacağım abi, bakacağım. Abi birazdan başlıyoruz, hep arada senleyiz. Yani toplanıp birbirimizin videosunu falan izleyeceğimiz bir alan yaptım burada ekip olarak. Ve bize deneyim verici falan filan, çok tatlı bir alan. Bu da bizim sevdiğimiz minik köpeğimiz, bunu gelip herkes sever, Dodu adı. Şu bambular falan bence burada, ben yeşilliği seviyorum, bir evde yeşillik benim için önemli o yüzden. Her daha çok yeşillik yapmaya çalıştım. Buradan devam ettikten sonra burada bir siyah atlas bölümü var. Burası o yüzden boş. Su mu akıyor Böyle, lan? Tebeşir ile bir şeyler falan yazıyor. Ah be oğlum buradan var ya su aksa. O hani hatırlıyor musunuz? Neydi lan? Waterfall var mıydı? Neydi ya? Onun bir şeyi var, baloncuk falan çıkan. Vary on numara olurmuş. Tamodu duvar yani. Fikirler, gülümsemler. Abi falan, ne gerek kadar, var planlayınca... Allah aşkına. Ev Salonda ev yani olacak var. hiç mi? Salonda çalışılır mı? Yok mu senin çalışma odan? Koca malikane yani, ya. En çok hayal ettiğim şey açı açı her şeyin güzel durması yani türlü evin açısında herkesin video çekilebilmesi için tasarladım bu evi. Mesela şurada o yüzden böyle büyük köşemiz var. Burası keyif köşesi aslında. Burada bir video çekilebilir açı olarak aldığınız zaman veya yakın açı. Hatırladınız mı kılıcı? Donunay. Dolunay. Artı 9. Dolunay'daki kılıç. Uzak açığı. Bence çok tatlı. Bilmiyorum ben seviyorum. Şunun aynısı bende var. Onun dışında ödüller var burada. Eskiden yıllar önce kazandığımız. Pandemiden dolayı ödül törenleri, ödüller hepsi patladı zaten. Burada 2018, bu 2018. Bu da iki. hepsi niye 2018? Biz 2018'de bayağı iyiymişiz ha 2018'de mi dönsek? Hepsi 2018. Burada Dolunay kılıcı var. Şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Enes Batur'un niye bu kadar az lan ödülü? Bir tık az. Sığmıyor ya Sinjab, sızdırıyor mu? Dola biraz biraz da şu yerde yani. Göster ya biraz. Yok ya, yani yok şova ya. Abi boşver şovunu yap ya. Baksana 3 tane ödülle şov ya. yapıyor hesabım. Hani, Yeterik var mı ya Sinjab? Bak bakayım. Bak şöyle ama gözükmüyor ki amına kıldım. Gözükmüyor hiçbir şey ki. Şöyle, öyle de mi gözükmüyor? Şöyle peki, zing, zing. Şöyle yapsam, şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Ya oyuncak görünüyor görünüyor. o, ya. Ha, o kaç Allah tane var o. ya, maşallah ya. Işığını kapatalım, çok şey oluyor ya. Bak bu ışık güzel o ama ha. gördün mü? O MVP ödülü var ya, çok güzel durmuş ya e, logoyla falan. Güzel çok hoş durmuş. malç yapalım. Okey. Kaça satarız onları? Abi satamam işte, her biçilemiyor şey onlara. Ders. Böyle evet, tasarladım anılar anılar. Yani evde genelde benimle ilgili ve bizimle ilgili bir sürü anı olan şeyler var. Mesela Donlay kılıcı. gibi Altınlı kravatla abim ne yapıyor? Altın değil mi lan şu? YouTube şeyi. Altın altın o. Olan şeyler var mesela Donlay kılıcı gibi. Kaç kaç milyonda veriyorlar? Bir değil mi o? 1 milyon mu? Ya niye bir vermiyorum. şey söyleyeceğim. Abi Twitch niye vermiyor? Bak Twitch'te şu anda ben 2 milyon olacağım ya. Ya Türkiye'nin ilk 2 milyon Twitch hesabı bende olacak abi. Neden bir şey ver plaket milaket yok ya. Twitch görmeseyim. Hıhıhıh <gülüyor> <gülüyor> ya. Burada da 1 milyon butonumuz var. İlk 1 milyona ulaştığımız zaman baya mutlu olmuştum. O zamana bir flashback alalım o videoya. Oh işte bebeğim benim. Kutudan çıkınca çok daha fazlası. Yani o günden bugünlere gelebilmek duygulandırıyor beni. Bir milyon da. güzelmiş yani. lan. Benim youtube'u bir milyon, milyon yapsanız. Gürültü saçlı bir çocuk bilgisayarın başında oturmuş kendi odasında dünyasında bir milyon abone oluyor falan. Burada da yemek bölümümüz var. Ekip olarak toplanıp takılabileceğimiz bir bölüm ve Mert burayı anlatacak bize Zaman alışmayı öğretir. Unutma asla Bunları ateşkafta bırakmadım sen manyak mısın? Çalışılmış bayağı. Alp içtiğimi bittirmiş hepsini. Sivari Arkadaşlar burada Zaten anam kravatlı oturuyordu. Yani. <gülüyor> da oturuyor adam. Toplantı yapıyorum. Ben de diyorum ne yapıyor doğru bak. Geçen gün Çakır Bey'le oturuyordu. Sağ kılağını kestim. <gülüyor> Alın Şurada... beyefendi, ceketiniz, ceketiniz. Eyvallah. Burası en sevdiğim köşem. Adamlarımı öldürdükten sonra buraya kendime bakmaya gelelim. Vooo. <gülüyor> <gülüyor> Paça duruyor muyum bakarım. Ahmet abi giyinmeyi severdi. Aha boğazayı gördüm. Ben ben de güzel. almak istiyorum şu balkonları. Dediğim gibi ben yeşillikleri falan çok seviyorum. O yüzden böyle bir Asya usulü bir gemi üstüne böyle bir çin ağacı gibi bir bir şey yaptım. Çok güzel duruyor bence böyle güneşin altında falan. Çok seviyorum burayı da. Böyle kolonları da sarmaşık sardık. Güzel mi abi sana? Çok güzel değişik bir yer. Burası gerçekten evin en şık Köşelerinden bir bonsai, bonsai mi? mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arda çopar iki C yıldız oturup güzel bir arka planla video çekilebilir Bebeklerim Doğa'yı seven bir adamın tamam, okey. Diğerlerinde çok teşekkür ederim. Ağaçlar tarafında var mı? Evet, tamam en çok doğacı sensin en doğacı sensin. Diğerlerinden da sevgilerimizi iletiyorum buradan. Burada her yerde kılıç var aga Acarken taraflarında yaşadığım için ve buralar Kışın soğuk olduğu için her evin böyle şöminesi varmış Ben hayatımda hiç şömine kullanmadım bu lüks hayatta layık değilim galiba Burada şömine köşesi yaptık Bunlar falan var ama şömine <gülüyor> yandığında mutem Bunların hiçbir anlamı olmaz çok saçma Tepede de mumlar var hepsi eriyecek bunların Neyse ahi köşesi gibi burada kılıcımız var Bu da Dolunay klibinde beni öldüren askerin kılıcı Hatırlarsınız Aha. Yazıyor, diyor, düşmüş Dolunay'ım ben Soldum bir kere yeriye dönersem yok olayım ben. Adam ölüyorum orada aslında gerçekten. Yani anladınız. Beni öldüren askerin yüzü böyle bir Güzel güzel. <gülüyor> Dolmuk <gülüyor> koltuk. Bu, bu müzik aletimizin olayını gösteriyorum size. Normalde böyle ya ses. Bunu alıyorsun böyle bir koyuyorsun. Teknoloji dolma şövalyesi hisset. Anladın mı siktirin teknoloji ama. Nasıl ya? Ben orada da öldüm zaten. Burada odun köşemiz var. İşte kış geldiğinde burada o zaman o sistemu kaplayanım kaplanım var. İsmi Cesur. Cesur Kaplan. Cesur manasında. Olsun. Mu? Olsun Cesur. Yok puma puma Ben biliyorum. Kaplan biliyorum. Puma işte. Ol, ne kaptan istiyorsun kaptan. ya Cesur o Cesur Puma. Bir dakika Ondan... zıng. İşte papaz diyor. Tam kral değil misin işte? Papağan. Biliyorum ben de ne olduğunu. Beni niye bozuyorsun ya? <gülüyor> kimsiniz lan? TV8 acın. Acın abi adamları beni nasıl bozuyor Bir salatçımız var. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz, nasılsınız? Biz deyiz, teşekkürler. Bu köşeyi siz tanıtacaksınız galiba bize. Şu ağaç bayağı iyiymiş. Bu kadın niye ters oturuyordu de de harbiden? De bal, anlamsız, bal, bak... Daha deminlik tabi Çok, de bal, çok de bal, anlamsız... Ama var. gördün mü? Çok mı? iyiydi. Bak şimdi, bir daha alıyorum orayı. Dönüşü <gülüyor> göster bir daha. <gülüyor> bak, hop, zınk! Merhaba, merhaba. Zımk girişleri bunlar. Aç yaptı, sonra bir kırmızı bir ağaç yapmış işte. Ama güzel Burada güzel kırmızı bir ağaç var. Burada da gene açık. Tablo çok güzelmiş. Gene aynı sanatçımızın mı? yaptığı. Bunu da çok güzel yakıştırdım. Buraya çok da böyle güzel yakıştırdı. O çok güzel yakıştırıyor her şeyi. Bu ablamız kitap var var mı? Varahınızı sakıyoruz Bu ablamız mimar galiba. Hıh Ne demek yaa da işte böyle bir köşemiz var Bu da keyifli bu açıdan güzel bir fotoğraflık falan güzel bir köşe Bu blogger evi gibi bir şey oldu ha Evet çok güzel oldu Her köşede bir fotoğraf çek pose paylaş Poz var poz var Biliyorumun anısına yaptığım bir köşe Biliyomun anısına yaptığım bir Bu da benim beyzbol sopam Klipte kullandığı beyzbol sopası Böyle vuruyormuş gibi yapıyo Ayyyy ama çekeme Güzel Bir de şu hareketi orada yapamam Bir de şu Güzel. Ne oyunu oynadın? Ben sarıldı bunda. Tam sallama çok. Ama yere geldi. Senin. E sağ ol burada benim <gülüyor> dibine girdiğimiz zaman beni göre. İçeride atlayacak olarak mankenleştirdim kıyafetini giydirdim uzun yıllar boyu kalsın diye burada silahları elinde işte karınca var mı? Niye karınca var mı, bu kıyafet? E, Biliyorum. Biliyorum. Kostümünün tasarımı içinde armağan ettiği içinde Serlakaya buradan. Burda Enes'in boyadığı işte 1 milyon paketi 1 milyon mu? 10 milyon mu? Ne 10 milyon? Lan sanki Türkiye'de 100 tane 10 milyon plaketi var da Bu da Enes'in mi 10 milyon mu? Mi? Özür dilerim özür dilerim milyon plaketi burda renkli renkli ya Bunlar sonra gelecekte eve hediyeler geldikçe falan felan eklenebilecek bölümler Oraya öylemiş bıraktık o yüzden <gülüyor> Buradan çıktığımızda bahçemiz manzaramız muhteşem Şöyle bir manzaramız var yani doğayla iç içesin anladın mı böyle kokuyor oksijen fazla of. <gülüyor> Ertuğrul. Seviyoruz Ertuğrul Yılmaz onu da takip edebilirsiniz ne kadar çok kişi takip ettiğinizde bu videoda ama böyle bu ev. Bunlar bizim sevdiğimiz bu insanlar. Bu ev sevdiğimiz insanlar. Değişik bir tuhaf diskoya mı yani tuvalete mi geldik güzel güzel tuvalet. Evet buradan aşağı indiğimizde burada çok güzel e bir tablo. 3. enkot olsun çok teşekkürler çok Bu tabloyu da Ativan yaptı. Ativan'ın Instagram hesabı Ativan46. Burada görüyorsunuz zaten. Muhteşem bir tablo. Siyahilerin geçmişteki ki çektikleri acıları anlattığı mesela yine kelepçeyle. Bu altın bir kelepçe. Burada arkaya doğru gidiyor. Burada tez bir yüz var gördüğünüz gibi ağlayan bir yüz var. Siyah ağlıyor. Sonra yukarı doğru yükselişte evet, Ne kadar aramadım. zaman geçtikçe <gülüyor> Böyle tablolarla ilgileniyorsanız Daha ferah, çok eşya olmayan bir bölüm yapmak istedik Burada da bebiş var Safir, Safir, Safir Safir'in bir köşesi var Enişte Eciş'i de gösterelim, Safir'i gösterdik Enişte Eciş'i göstermesinde <gülüyor> çok Enişte Eciş var burada hamsterlarımız ne oldu? Enişte Eciş çok büyüdü Kocaman olmuş, şişmanlamış Siz bilmiyorsunuz Çunahlar. ama Eciş bir... Gözünü kapatsın yaparken e, Bu ablamız Enes Batur'un müstakbeli mi? Müstakbeli Bilen var mı? Öyle diyorlar Bayağı Evet <gülüyor> <tamam>. Ay, Öyleymiş Tuğçe bunlardan korkulur mu ya? Gel Bu arada bizim kurgucu canımız Tuşa var O da bu videolarımızı kurguluyor O da farelerden korkuyor tak tak tak oynuyoruz falan. Burası da çok eğlenceli bir kısımdır kendince. Oradan buraya geçtiğimizde buraya böyle güzel bir dekoratif yeşil, beyaz, kırmızı wow, ve siyah bir bahçesi olduğu bir köşe yaptık. Güzel bir arka plan. Bazı videolarımızda da görmüşsünüzdür. Burada da güzel bir dörtlü oturma köşesi var. <gülüyor> Keyifli yani. Burada da şömine var. <gülüyor> ya yani burasında dolunay öz gibi bir köşe <gülüyor> yapmak. Da dolunay. Ya. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunay ben yağdırdık bu şömineyi de. Burada dolmayın tablosu var. Yani burayı da onun anısına yaptığımız bir köşe. Daha az eşya var bu katta. Daha ferah ama burada arkadaşlarımızla takıldığımız, PlayStation oynadığımız, oturup sohbet ettiğimiz ve şu benim çok sevdiğim şu alanda oturduğumuz bir alan. Burayı da yukarıdan sarmaşık sardık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> var şuradan aşağıya sarkacağız çünkü biz tarzanız. Orada o odala atlıyoruz sürekli. <gülüyor> Bu arada bunun gibi videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin. Video <gülüyor> <Olsun>. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Bunun gibi videoların devamı ne abi? Yeni eve mi çıkacaksınız? Devamı gelsin. <gülüyor> bunun gibi videonun devamı yok mu? Baş ben. Evet ve sonunda Türkiye'nin ilk 10 milyon aboneye ulaşan kanalı olduk. Evet gerçekten. Yani genel olarak Şahane fena oldu. değil. Güzel ben bayıldım. Hani böyle grafiti'den farklı bir tarzda çalışıyorum. Art da. Çünkü gözünü çizmesi, bir gözünün kör olması, buradan başlayan yazıları buraya ulaşması. Bu adamı tanımıyorsanız zaten bilmiyorsunuz. Kimin <gülüyor> iyisi <gülüyor> olsun kız? Hadi seyretmesi boyu 1.90. Burada işte dev gibi bir alan Bahçesi boş bıraktı bu çimen alanı yani burada ebelemeci oynuyoruz.